Evet. Arılığa girişmeden önce önce buna bir bakalım dedim de Gökhan'ın gözü gönlü açılsın. Bu son çerçevesi henüz boş. Bu geçen şişmemişti. Bu hafta şişirilmiş. Bu tarafına yavru atılmamış biraz ama bu tarafına biraz yavru atılmış. Bu çanafta bu tarafın sonu kullanılıyordu. dalak yapmışlar. ana da yumurtaları döşemiş. Bakalım. Duvarı üstüne bir güzel şöyle şerbeti hak etti. Bir düzenleme yapacağız. Bir önceki duvar çerçevesi buydu. Bir önceki duvar çerçevesinde ne yaptılar? Ona bakalım. <gülüyor> bir önceki duvar çerçevesi artık kapalı yavru olmuş aşağıya devamı gidiyor bu, bu hafta bu kovanı dolduru diye tahmin ediyorum artık